Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar cümletin arkadaşlar. En son sayfa 163'te kalmıştık. Ee, en son işte e, meslere mesh edilmesi konusunu okumuştuk. Ünlemel e, öncesinde e, herhangi bir günahtan dolayı bir mümini e, tekfir etmeyiz ülkesini değerlendirmişti. Aslında bu mesele, meslele mesletmek, teravü namazını kılmak bir anlamda kimliği ifade eden, yani ehl Sünnet kimliğini ifade eden ibarelerdi. O açıdan böyle e, fıkhi bir ayrıntının bir akayet kitabında yer aldığını görmüştük. E, şimdi bunun benzeri hem e, konuyla direkt bağlantılı hem de yine e, er sünnet kimliğini ifade eden bir ibareyle devam ediyoruz. Ves salatu halfe kulli birr ve facirin yani her müminin arkasında namaz kılarız. Yani bu iyi bir mümin de olabilir, günahkar bir mümin de olabilir. Ey salihin ve talihin. Yani eee salâmetle işleyen yani gerçekten iyi bir mümin ve ve ve kötü niyetli bir müminin mine mu'minine müminlerin arkasında caizdir. Namaz kılmak caizdir. Ey, li kavlihi sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sellem. Hazreti Peygamberin şu sözüne binaen. Sallu halfe kulli birrin ve facirin. Yani her iyi ve kötü Müslüman arkasında namaz kın namaz kılabilirsiniz. Ahracehu <gülüyor> et-Tabaniyü an Abi Hureyre radıyallahu anhu. Bunu dairetti Ebu Hureyre'ye ulaşan bir e, isnatla e, kitabına almıştır diyor. Ve kezal Beyhaki an şekilde Beyhaki de rivayete yer vermiştir. Ve zade ve şu sözü de eklemiştir. E, Sallu ala Sal yani herf kullu birr ve fajir ifadesine, selu ala kulli birr ve ee, yani bu e, sel sall, e, bir anlamda cenaze namazının kılınması da diyebiliriz İşte ister iyi ister kötü olsun her müminin e, namazını kılarız ve وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بِرِّنْ وَالْفَاجِرِنْ İster iyi olsun, ister kötü olsun, her mü'minle birlikte mücadele ederiz. فَمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَعَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ الْفَاجِرِنْ Her kim ki işte yani burada facirden veya iyiden kastı sıradan bir mü'min değil, daha ziyade devlet başkanlığı kastediyor. Yani e, yani iyi olmayan bir devlet başkanının arkasında işte cuma namazını kılmayı e, cemaati terk eden bir kimse فَهُوَ مُبْتَدِعُونَ فِيندَ اَكْفَرُ الْعُلَمَائِ alimlerin çoğuna göre nedir? Bidatçıdır. وَالسَّح۪يهُ Doğrusu nedir? اَنَّهُ يُسَلِّيهَا وَلَا يُعِيدُهَا Yani kişinin e, onun arkasında namaz kılmasıdır ve iade etmemesidir. Ve İbn Mes'ud ve غيره yani Mes'ud ve başka diğerler, münler, Müsedduna Halef el-Velid bin Muayt. Bunlar Velid bin Ukbe'nin arkasında namaz kılıyorlardı. Ve kan Yeşreb ki o da Velid Velid bin Ukbe içki içen bir adamdı. Hatta yani öğlen öyle oldu ki inna sallallâ bihim ess-subuha Bir keresinde onlara sabah namazını dört rekat kıldı, velit Bu makale dedi ki sonra velit-i nukbe oku'' Yani ben artırdım mı namazı? Yani rekatlar çok mu kıldırdım anlamında? فقلب مسعود ابن مسددئ ki mazilna minkum min'dül yawmi fi ziyadeti vallahi yani sen hakkında bir gündür böyle dört rekat kılıyoruz namazı şeklinde söyledi nakledir. Yani, e, bu filmun taqa muntakade isimli eserde geçtiği üzere. Su ile Ebu Hanife'ten mezheb-i ve Cemaat. Yani bu konuda e, El Sünnet ve Cemaat'in görüşü soruldu Ebahanefe'ye. Fakale dedi ki, han tufal vila yani iki büyüğü öncelemendir. Ona, onlara ilk sırada değer vermendir. Ey yani bu iki büyük kim? Ebâ Bekir ve Âmarâ Hazretî Bekir Vazifemerdir. Ve tuhüp bu kateneyini iki damadı da vermendir. Damat anlamında khateneyin. Ey yani kimdir? Bunlar Üthmane ve Aliyyen. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Bunlar biliyorsunuz Hazreti Pelanların damatlarıdır. Ve Hazreti Osman iki kızıyla Hazreti Ali'de Fatma e, validemizi evlenmiştir biliyorsunuz. E, bu iki e, damadı da sevmendir. Ve enterâ el-meshâ ele-l-hûfeyni etmeyi uygun görmendir ve tusalli khalfe kulli birrim ve yani ister ki ister ki arkasında namaz kılmandır ve kâle fil vasiyyeti sonra vasiyye isimli eserinde Ebu dedi ki sonra şu kabul ederiz bi'en ufavvile hâbi ümmete yani sahabe kast yani ediyor. Bunları en değerli olarak görürüm. Yani yani nedir bu? Bunlar nesillerin en hayırlısıdır. Ee, en hayırlı ümmettir. Ba'da Nebiyyine Muhammedin aleyhissalatü vesselamu Hazreti Peygamberden sonra sıralamayla Ebu Bek'in Fümme Amaru Fümme Uthmanu Fümme Aliyyü radıyallahu anhum ecmain e, bir dört halife sırasıyla Allah onlardan razı olsun diyor. Bir kavliyi allah Teala'nın şu sözüne inanan وَالسَّادِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰهِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي İşte o ilk gelenler, ilk önde olanlar, işte onlar Allah'a yakın olanlardır, onlar naim cennetlerinde olacaktır. وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقًا yani önceliği olan her bir kimse اَيْفِ الْخِلَافَةِ yani hilafeti geçtiği üzere مَنْ هَوْلَائِ ki bunlar en afgal olanlardır ve yuhibbuhum kullü müminin takiyin yani müttaki her bir müminin sevmesi gerekir bunları ve yuhibbuhum kullü münafıkın şakiyin günahkar cehennemlik olan her münafıklar bunlardan ne yapar? nefret eder diyor geçiyoruz diğer sayfaya bu makale sonra dedi ki "münakirru yine şunu karar verir ki بأن المصح على الخفيني جائز" messemes etmek caizdir. Mil mukim yevmen ve leyleten yani mukim olan yolcular çıkmamış e, ikametinde olan bir kimsenin bir müslümanın bir gün ve bir gece boyunca eee mesle olması Kabul, ed Kabul ederiz bu. Yani ne yapıyor işte? Sabah namazına abdest alıyor, nesi giyiyor ta sabah namazına kadar. Velil musafiri yolcu içinde telâset eyyem ve deyeliyha üç gün 3 gecedir. Yani bu hal üç gün üç gece sürer. Diyennel hadise kat varede hakeze kemâ gulne Yani daha önce belirttiğimiz gibi hadis böyle gelmiştir. Omanan kırı ha da er kim diyor ki kabul etmezse fakine hu yuxşa عليه كفر يعني yani direkt küfür durumu demiyor ama e, nedir bunun küfründen korkulur yani bu şeyi kabul etmiyor yani küfründen korkulur Niye? fakine hu kariyun min al mutawatir çünkü bu hadis rivayet ediliyor mutawatir habere yakındır ey alafziniyo yani lafzî mütevatire yaptıdır, dolayısıyla bunu kabul etmek gerekirdi. ve illa, yani lafzî olmasa bile fehüvel mütevatirul maneviyyû, manevî mütevatir seviyesinde bir rivayettir diye söylüyor. Şu makale, sonra dedi ki, vel qasrû vel iftârû işte namazları kısaltmak, rekat olarak kılmalı yani oruç aşmak yani oruç tutmamak anlamında ruhsatın fi haleti seferi nasıl kitap yani kitapla sabit olan yolculuk durumunda namazları kısaltmak ve oruç tutmamak bir ruhsattır. fil Kasri Hamdullah Teala namazların kısaltılması ile ilgili Allah beleren şu ayeti söz konusudur. وإذا ضربتم في الارض Yani yolculuğa çıktığınız zaman tereyse aleykumun yani yani size bir sorumluluk yoktur en taksuru min as namazları kısaltmanızda yani namazları kısaltabilirsiniz yolculuğa çıktığınızda namazlarınızı kısaltabilirsiniz ve fil iftari kavlu taala yani orucun tutulmaması yani yolculuk esnasında orucun tutulmaması ile ilgili bir شويه kelime vardır, diyor. Kim kanen minkum meryidan denaren birisi hasta olur ise hasta ise ev seferin veya yolculukta olur ise faiddetun min ayamin Diğer günler yani Ramazan'ın dışında günlerde bunları ne yapabilir? Kaza edebilir. İnteha. Evet şimdi burada avramsal bir değerlendirme yapacak. Var ruhsatu fil ayet İlk ayetteki ruhsat. Ve varraptum fi'l ardi ayetinde geçen vacibetul ameli. Yani bununla amel etmek gerekir. Yani farzdır. Rivayeti Aliye Sallallahu Aleyhi Peygamberin şu sözüne dayan. Sadakatu tassetakallahu biha aleykum. Yani bu namazların kısaltması Allah'ın size verdiği bir sadakadır. فَكَبَّلُوا صَدَقَتَهُ Bunu vermiş olduğu sadakayı kabul edin. وَلِهَادَ Bu nedenle صلى المسافر اَرْبَعَنَ Yani yolcu bir kimse namazı dört rekat olarak kılar ise يَقُنُوا Yani yanlış yapmış olur. Yani bu şekilde bir görüş var. وَاَمَّا الْرُخْسَتُ الْفِالْاَيَةِ دَانِيَةِ ikinci ayetteki ruhsata gelince gayr-u zahiret yani bu birincisi kadar açık diyor. Yani net, yani burası tam net değil diyor. bihaseb-i helal edin. E, Delil olma yönünden vel zahiriyetu. yani bu e, zahiriye mezhebi veh-bu ile vücud-i tek iste Zahiriye mezhebi buna dayanarak da diyor yolculuk esnasında aslında burcun terk edilmesi gerektiği kanaatine varmıştır diyor. Eee buna like buna da inayra kıba bundan sonra kazai edilmesi gerektiği kanaatine varmıştır diyor. Fakat diyor ve inna bu buradaki şey durum li ruhsatun mustefadetin min kavli taala yani şu, allah Allahu Teala'nın şu ayetinden hareketle ortaya konulan bir ruhsattır. Yani biraz füyluluk var dedi ya, bir anlamda sözü oraya getiriyor. وَاَنْ تَصُوْمُ فَيْمُنْ لَقُلْ اِنْ كُنْتُمْ Eğer bilirseniz, sefer halindesiniz, evet, oruç tutmayabilirsiniz ama e, oruç tutarsanız da bunun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu e, görürsünüz. Bilseydiniz, oruç tutarsınız anlamında ve menel ahbarillati tesbut cevazul isfar fi'l asfar yani yine e, yolculuk esnasında eee oruç tutmamayı, oruç tutmamayla ilgili haberler de vardır ama namazların saltırması gibi değildir diye ifade ediyor. Evet geçiyoruz diğer başlığa. Almaası, zırı, mırkaibi, mırkaibha, xilafan libaazıttıwaif. Yani bazı grupların düşündüğünün aksine günahlar, onu işleyenlere zarar verir. Walla ne Şöyle demeyiz de, ey bihasabur kadi. İnanç yönünden şöyle demeyiz. İnnal muhmine La تَظُرُّهُ الدُّنُوبُ yani mü'mine günahlar zarar vermez demeyiz. E yani اِرْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ اَعْدَ حُسُولِ الْا۪يمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ Evet, yani bu insanın kalbinde iman e, imanın bilgisi ortaya çıkmış. Çıktıktan sonra günah işleyen bir kimse için yani günahına zarar vermez demeyiz ve innehu ki o yani o mü'min günah işleyen mü'min ey el mu'minul müznibu günah işleyen mü'min la yedhulü'l-nara cehenneme girmez demeyiz kemâ yekûl l ve vel mela'hidetu vel ibâhiyyetu Mürciye'nin belli bir kesimi, ne diyelim mülhitler yani inatçılar ve her şeyi mübah görenler bu grupların söylediği gibi günahkar bir mümin cehenneme girmez demeyiz. Ve la ennehu. Şöyle de demeyiz. Ey yani ve la naqulu şöyle de deriz inmel mukminen minba günahken bir mümin yahlub fiha cehennemde ebedi kalacak da demeyiz. Ve in kana fasika yani günahken bir mümin de olsa cehennemde ebedi kalacak da demeyiz. Ey yani ne demek bir tikabil kebairi jamiha yani bütün büyük günahları işleyen bir günahkar bir olsa bile, hangi şartla <gülüyor> dünyadan mümin ayrıldıktan sonra yani son nefesi verirken mümin olarak verdiyse ve tövbe etmediği büyük günahları varsa, yani bu adam cehenneme girmeyecek veya cehennemde ebedi kalacak bir görüş söylemeyiz. Ey makrunen muhrednil khâdimed Yani e, yani güzel bir sonla hayatını bitirmişse. Yani makrun karine bir anlamda delil gibi demek yani karine yani bir şeyi gösteren delilin bir alt şeyi de söyleyebiliriz. Yani mutezilenin söylediğinin aksine yani mutezile ne diyor? Büyük günah işleyen, tevbe etmeden son nefesini vermiş bir günahkar mümin ve hız cennete giremez. Cehennemde bedi kalır. Biz bunların aksine düşünüyoruz. Ve bu konu Yani sahibel günahkar bir kimse tahten meşiyetinde in da ehli sünnet ve cemaat yani mümin olarak ölmüş ama o günahına tövbe etmeden ölmüş bir kimse her sünnet ve cemaate göre Allah'ın dilemesi altındadır. Yani Allah'ın dilemesine kalmıştır. Bir kavli tane Allahu Teala'nın şu ayetine binaen İn Allah la yaghfiru en Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ve yaghfiru ma dun zalika Bunun dışında dilediği günahı affeder. Yani min geyri tevbe yani tevbesiz gidilmesi durumunda. Ben tekrar ifade edeyim. Yani adam bin olarak ölmüş ama tövbe etmeden gitmiş. yani bunun tek istisnası var. O da nedir? Şirk. Eğer bir insan şirk üzere ölmüş ise zaten kötü olarak ölmüştür. Ve illa aksi takdirde kavva subhanahu yakbalu tevbe yani Allah Teala e, kullarından ne yapar? Kullarının tövbesini kabul eder. Nerede dünya ahiret yani adam şirk günahı işlemiş olsa bile, ondan tövbe etmiş ise dünya hayatında, değil mi? Onu da kabul eder veya ofirol biha yani tövbeyi kabul eder, es yani şirk günahına bakmış ama adam ama şirkten tövbe etmiş dünya hayatında onu affeder. Vakayla Diğer günahlar da bi muqtaba wadihi ve ikbari yani Allah'ın vadedir, sözidir ee, ve böyle haber vermiştir Şükrane. Kilefenin mütezileti, mütezilen aksine hayrul ya kuluna <gülüyor> şöyle diyorlar: "Yeğbo, Allahü Teala kabul maaşı ve sabul mutiye. İşte ne diyorlar? İşte günahkarın cezalandırılması, işte itaatkarın mükafatlandırılması, ve kabulü tevbeti ve emsaliha, işte kabul edilmesi benzeri bunlar Allah'a vaciptir. Hayır vacip değil. Bunlar nedir? Allah'ın e, dilemesidir. Yani Allah'ın dilemesine, yani şöyle diyelim, Allah'a dışarıdan bir vücubiyet e, söz konusu değildir. Allah'ın e, sözlerine bina biz bunları söylüyoruz amma kavl-u Taftazani Taftazani işar-ı akâidi Allah Teala'nın şu sözü üzerine Şerh el-Akâidi şu sözüne gelince diyor. Ve yaghfuru ma dunezel kim men yasha u bütün. ile dîne affeder ayetini gelince minas sagâiri vel kebâiri ma töbete işte i̇ster küçük, ister büyük, yani tövbe olduktan sonra veya tevbesiz e, Allah onları affeder anlamında. Khilâfenin mutezireti, mutezirenin aksine diyor ki fefihi, taftezanninin bu sözünde enne qavlehu ma tövbeti yani ma tövbe ifadesini getirmesi sehhu kalemini, yani sehven olmuş, yani kalem yani, kaymış, yanlışlıkla yazılmış diyor, neyse fi mahallihi yani, yani, min cihetini, yani ki gruba muhalif olması itibariyle, yani ikisine karşılık gelen bir şey olmamıştır diyor. Onu sevmen yazmış, tam ifade edememişti diye burada ufakta bir eleştiri getiriyor. Diyenler mesihete bidönü tevbe çünkü diyor. Tevbesiz dileme, yani konunun Allah'ın dilemesine kalması yani olarak mahallü hilafin mütezileti müteziliye göre müteziliye için tartışmalı bir konu Ve emmâ ma'ha yani tevbeyle affedilmesi konusuna gelince felâ hilâfe fil meseleti bu konuyla herhangi bir tartışma yoktur. Kema sarraha fi şerhül meqâsidi yine taftazâlidin şerhül meqâsidi eserinde açıkladığı üzere biyennon ki onlar Ejmağı ala şu konuda ejmar etmişlerdir ve adı bile taib. Yani tövbedene azap yoktur. Kema, saha, bir hadisi şu hadiste de e, sabit olduğu üzere, taibümin eden mükemmellerden bile. Yani günahına tövbe eden bir kimse günah işlememiş gibidir. Okuyalım İtalya yine şu ayetle geçtiği üzere ve o ki tövbeyi kullarından Allah kullarından tövbeyi kabul edendir. Demek Şu ki şukunda da herhangi bir çekişme tartışma yoktur. Enne minel maasi ma ja'alush-shadi'u emaretet tekzibe. Yani işte bu günahlar yani bu yani isyan anlamında, yani Allah'a karşı gelme anlamında, şari bunları bir anlamda yalancılığın emaresi olarak da kılmıştır. Ve o anlaşılır ki kevnu, bunun varlığı hedelike bu şekilde olur. Bil edilleti şer'iyeti yani şer'i delillerle bilinir bu. Ne gibi? işte kes sucudi sanemi kuta i̇şte, secde etmek. وإلقاء i̇şte, المصحف e, في القاذورات اشته افedersiniz yani musaf-ı şerifi e, ve yapraklarını çöpe atmak gibi pisliğe atmak gibi و التلفظ بكلمة الكفر كfür kelimesini telaffuz etmek gibi ve نحو ذلك bunun gibi memma sabete biz edileti delillerle sabit olan أن وكل فدلل لك sabit olan şeyler. Ve biha işte da burada açıkladığımız çerçeveyle <gülüyor> yani, yende fiu ma yuqalu in iman iza kana ibareten an tasdik ve yani iman tasdik ve ikrardan ibarettir denmesi. Fe yenbagi anla yâsir <gülüyor> al mukerr bil lisanı yani lisanıyla ne diyelim ikrar etmeyen bir kimseye gerekmez el musaddiq bil janani kafiran bir şeyin min min eflâl küfür ve alfaḍhi işte yani küfür fiilinden ne hangi bir şekilde sözü Diliyle ikrar etmeksin, kalbini inanmaksin, söyler, e, sö söyleyene işte, işte gerekmez gibi bir sözle bu şekilde ortadan kalkmıştır. Durumu e, söz konusu değildir. Malam yet hak minhu etti bu ev ki kaldı ki burada e, bir yalanlama ve durumu söz konusu değildir bu şeklinde. Yani bu açıklamalar hareket olayın boyutu net bir şekilde anlaşılmıştır diye söylüyor. Bu وَاَمَّا اِحْتِجَاجُ الْمُوْتَزِلَةِ Mutezilenin i̇şte getirmiş olduğu delillendirme. يَنَّمْ اُمَّةَ قَعْدَ اِتْتِفَاقِهِمْ Yani ümmetin şu konuda ittifak ettikten sonra عَلَا اَنَّمْ مُتَكِبَتْ يَبِيلَ عَرَدْتِ فَيَسِقُنْ Hocam, sayfayı ilerletir misiniz? Evet ilerlettim. Ee, Mürtekibi Kebira, büyük günah işleyen fasıktır. Bu konuda ittifakı var hükümetin. İhtalafı bi, şu konuda e, yani burada mütezri kast ediyor. Şu konuda ihtilaf etmişlerdir. Enne mu'minun yani mu'min midir ve huve mü'mindir ve huve mezhebu ehl sünneti sünnet ve cemaat. Fasıkt, günahkar bu mümindir. Kimin görüşü diyor bu? En üstün metle cemaat. Ev kafir veya kafirdir. Bu هو قول Bu da haricilerin sözüdür. Ev munafikun veya munafıktır. Bu هو قول الحسن البصري. Bu da Hasan Basri'nin görüşü. Ha yani eee mutezilenin adıyla fa اخذنا بالمتفق Yani biz ümmetin ittifak ettiği konuyu alırız. Yani nedir o? Fâsık. Yani hepsi fâsık diyor ama farklı şekillerde bunu nitelendiriyor. Yani i̇ttifak ettikleri nedir? İşte mutezinin söylemine göre ittifak edileni alırız, işte fâsık kavramını. وَتَرَقْنَا الْمُخْتَلَفِ fihi Yani bunun hükmüyle ilgili bir şey var, tartışma var. Bunu da biz terk ederiz. وَقُلْنَا Biz deriz ki, kim mutezile diyor. وَفَاسِقُدْ O fâsıktır. لَيْسَ müminin وَلَا كَافِرٍ وَلَا مُنَفِقٍ Yani ne mümindir, ne kafirdir, ne münafık. Yani fasığı aynı müminlik ve kafirlik gibi ayrı bir konum, ayrı bir hüküm, ayrı bir isim olarak belirlediklerini ne yapıyoruz görüyoruz burada işte, mutezi. فَمَدْ فَوْنْ Yani dolayısıyla şu yani Ortadan kalkmıştır diyor. Söz konusu değildir. Bir anne herde ihtis, herde bir anne herde ihtis sunulun dil, Yani muhalifin görüşüne karşı yeni bir şey ortaya çıkarmaktır Lima ejma alih selefu. Yani selefin icmadi bir konuda min ademil menzileti beyler menzileti. Yani selef alimleri böyle üçüncü bir konumu benimsememiştir. Yani Muteze'nin yaptığı onların bu düşüncesine, bu ittifaklarına, bu icmalarına aykırı bir şeydir. Dolayısıyla onların bu görüşlerine bu şekilde ortadan kalkmış olur. Söz konusu olmaz. Evet, konu Dolayısıyla bu yanlışlanmış olur diyor. ''Alâ ennel hasen'il basriyye'' yani hasen'il basriyye de gelince ''Raca'anuhu'' ''Ahiran'' yani ömrünün sonuna doğru bu görüşünden dönmüştür. ''Kema sarraha bihi'' ''Bidayeti'' işte bidayeti, bidayede ifade edildiği üzere, açıklandığı üzere. Ya yani bidayenin müellifinin açıklaması üzerine diyor. ''Vel hasifu'' Dolayısıyla itibarıyla el-Mutezilete ve'l-Havarice Mutezile ve Hariciler havaricu amma in aqata alayhi'l-icma'u yani ümmetin icma bir konunun dışına çıkmışlardır kim Mutezile ve Hariciler dolayısıyla fele ibdende bilim dolayısıyla bunlara itibar edilmez bunların bir bu görüşlerine güvenilmez diyor Evet, yine eee bir başla geçiyoruz. Taatu bişurutiha makbule. Yani bütün şartlarıyla koşullarıyla yerine getirilmiş taatler, iyilikler makbuldur, kabul edilmiştir. Ve maasi günahlar ma'ade şirk. Şirk dışındaki günahlar emruha ilallahi. Bunların durumu Allah'a kalmıştır baba Evet wala naqulu şöyle demeyiz. İnne hasenatina makbulat yani bütün iyiliklerimiz kesin kesin kabul edilmiştir demeyiz. Ey mebluratin. Mebluretu makbulat'ın muteradif eş anlamlı Bunlar hepsi kabul edilmiştir demeyiz. Ve sayiatina magfuretun bütün kötülüklerimiz de affedilmiş demeyiz. Ey elbette. Ya elbette, elbette kesinlikle ama kesinlikle net yüzde yüz. Işte daha âhirete gitmeden yani bütün kabul edildi, bütün kötülüklerimiz affedildi şeklinde bir şeyi biz savunmayız diyor. Tetavvul mürciyeti, mürciyenin görüşü olan bu şeyi biz savunmayız, söylemeyiz. İlhamzi ve yâi yür di'en diyor zor orasyon diyor yine. fakat şunu söyleriz. Buna karşılık biz şunu söyleriz diyor. ey yani ben inanıyorum aksine biz şuna inanırız. En mesela de mubayyanatun yani bu konu bütün ayrıntılarıyla apaçıktır. Yana avda avdahu bi kavli yani İmamın şu sözüyle e, açıkladığı üzere yani bunu açıklamıştır. Yani neyi kastettiğini şu sözle açıklıyor. Men amel men amile hasenata. Yani bir iyilik yapan bir kimse. Bir şeraiit Bunu bütün şartlarını yerine getirerek yapan bir kimse. Ey bir cem'i şeraiit bütün şartlarını yerine getirdi. Ema fi yani başka bir misal da şöyle geçiyor. اَيْوَابِعَتُمْ اَجَمِعِي مُسَحَّحَحَاتِهَا فِي اِتْتَدَيْهِ Yani başlangıcında, tam öncesinde. Yani o amelin bütün, onu doğru kılacak bütün her şeyi yerine getirerek yapan bir mü'min. خَالِيَتُمْ عَنِ الْعُنُوبِ الْمُحْسِبَتِهِ Yani onu ifsad edecek ayıplardan uzak bir şey. Ey el-zahiriyyeti. Yani bu e, görünen sıkıntılar. Bunlar olmaz. Vel-ma'lil-muhdilleti. Bunlar da görünmeyen sıkıntılar. İnsanın iç dünyasına dair olan. Ey el-batıniyyeti. Ve fil-intiha. Yani sonuç olarak, sonuç yani sonucu etkileyen temel şeyine katlı olan, vuruş olarak e, her türlü eksiklikten gerek dışsal gerek içsel anlamda her türlü eksiklikten beri olarak bir e, ameli işlemiş. Yani tel kufri ve'l ucbi ve'l Yani e, yani bu işlediği fiili işte yani bir küfür veya işte bir gurur veya bir riyakarlık olmayacak şekilde yani bu tür şeylerden uzak bir şekilde işlemistik. Nikavlihi Teala Allah Teala'nın şu sözünü dinler. <gülüyor> Ömer yekfur imani, fakat hadi tamamla. Yani kim e, inkarcı olur ise, yani iman ettikten sonra inkarcı olur ise ne olmuş olur? E, ne olmuş olur? Onun ameli boşa çıkmış ve qaulita leyna şwayet binaa ya eyyuhellezine amanu ay iimaneden la tubtilu sadakatukum bil menni yani e, yaptığınız iyilikleri sadakaları e, ortadan kaldırmayın onları e, yanlış yapmayın öyle insanların minnet altında bırakarak onlara sıkıntı vererek kim kiünfiku maahu riaen nas işte insanlar görsün diye malını infak etmiş bir adam gibi Heh. yani kastettiği eksiklikler bunlar. Bunlar olmaksızın e, yapan bir itiraf. Oraya gittik. El-Ayet وَأَمَّا قَوْلُهُ الشَّارِحُونَ Şarihin yani bu yine bu tekrar şarihlerinden bir tanesini işaret ediyor. Şarihin şu sözüne gelince diyor Ve وَكَلْ اَخْلَاقِ السِّيِّئَةِ yani kötü ahlak ve buna benzer günahlar. ala al-sunnati ve cemaat. Yani bunlar ne diyelim? al sünnet ve cemaatin görüşü çerçevesinde olan şey değildir. Bel, şahin sözü. Ben, Aysa At-ı Toghu Çari'nin belirttiği şey diyor Nebiyyül alâ qavâid-i mûtezilet Yani mûtezilenin ilkelerine daya olarak aslında söylediği bir sözü diyor Ümmâ mâ veredeni ahbi qavlihi aleyhisselam'ı Sonra da diyor işte e, Hz. Peygamber'in şu sözü geliyor El hasedu Haset yekulü'l hasenâti bütün iyilikleri yer, kema ta kulu, kema kulu. E, en Ateşin odunu yemesi gibi hasette bütün iyilikleri güzellikleri yer. bu evvel. Bu bu rivayet e, yorumlanabilir. Şu şekilde bir nner haset zaliben genel itibariyle e yahmilul haside ala irtikab is-irtikab is-seyyiati min nisbati lil mahsudi yani ne diyelim haset edilen kimseye nispetle haset ettiği yani haset günaah haset ettiği kötülükler yapmaya iter ve sa min hasanatin ya'maluha hâsidû e, fil yevmil mevhûdî e, ve işte bu itibarla da e, ne diyor? E, yani hasetçi işte ya şunu demek istiyor ya, evet hasetçinin hasedi kötüdür ama hmm. yani haset etmesi itibariyle bir kötülük iş, iş, işliyordur Eyva, eyvallah ama bu hasetçinin bunun dışında yapmış oldukları, yapmış olduğu iyilikler de vardır. Yapmış olduğu iyilikler ona verilir. Hasetçi farklı bir şey. Neyse geri şeye dönelim, yukarıya dönelim velem yukbilha ve onu e, ne diyelim yetersiz kılacak bir şey yapmamıştır. Bir kimse, bir iyiliği, bir güzelliği, bir itaati veya bir Sevaba konu olacak bir şey. Tüm şartlarıyla yerine getirmiş, gerek miktal, gerekse de anlamda onu lekeleyecek her türlü şeyden uzak bir şekilde yapmış ise, yok ve onu anlamsız kılacak şeylerden uzak durmuş ise, bu ifade te'kidun, Bu ifade vurgulamadır. Bilmem kableha, öncesini vurgulama biraz önce saydığımız ve teyyidun ve teyit etmedi bitaalluqima ba'da yani sonrasını da sonra gelecek kısmı, kısmı da burayı da teyit etmedi hatta sadece net dünya ve dünyadan da ayrıldı nasıl ayrıldı? işte mümin olarak yani dünyanın son nefesini verene kadar o ameli bütün şartlarıyla yerine getiriyor e, işsel ve dışsal her türlü e, eksiklerden, onunla gelecek şeylerden uzak duruyor. Ona leke sürecek bir takım şeylerden, şeylerle hiçbir şekilde ilişki kurmuyor. Ve bu şekilde dünyada ayrılıyor ise ve fihi, bak bu ifade de diyor ima'u ilah, şuraya bir ima vardır ennehu ma dâme fiyah yani bu şekilde devam ediyor min Yani çünkü kişi sonuçta tehlikeye nedir? Açıktır diyor ya yani. o itaatin ortadan kalkması onun Yanlışlanması, bozulmasına, bozulma tehlikesine açıktır diyor. Allah Allah tamam mı? E, kişinin amelini boşa çıkaracak değildir. Yani tekrar başlanarak gelelim. <gülüyor> Bütün şartlarını yerine getirerek yapıyor. Gerek içsel anlamda, gerek içsel anlamda e, onu onu geçersiz kılacak e, hususlardan uzak duruyor. Lekelenmemesi için uğraşıyor. Ve bu şekilde ruhu teslim ediyor ise bir kimse Allah bu kişinin amelini boşa çıkarmaz. Bi takfif-i yâi ve tesdid-i ânı yani o diyor ya o talttan sonra gelen yâ yani bu işte yâ'nın takfif edilmesi veya işte çetle okunması yudayyi u'a da olabilir şeklinde ve zâlike li kavli-i işte bu da allah Teala'nın şu sözüne bina söylemiş bir şeydir اِنَّ اللّٰهَ la يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah iyilerin karşılığını zayi etmez. Ve fi ayetin başka bir ayeti de اَجْرَ <gülüyor> <gülüyor> Müminlerin ecrini Muhsinin müminin Bel يَقْبَلُهَا مِنْهُ Aksine Allah ondan o amelini kabul eder اَيْ ve وَكَرَمِهِ فَضُكَرَمِي Keremiyle yani cömertliği nedeniyle ve yübiti bu alayla ona sabtir verir ayi, bı mıktaba vurgu yani sözü ve bu konudaki mügereği, ve merkene minesseyatı, yani kötülüklere gelince kişinin amelleri kötülük. el yani bütün milahat, dönecek bir hariç bütün bilahlar. Ey el işra bu hususdan özel anlamda şirk. ve küfüru ey umumalı genel anlamda küfür. Velem ytuğ anar kul bu günahlardan yani bu işte diyeyim günahlardan tevbet eden kişiye. Ey anisiyat kötülüklerden sair ya ve kibir ya ister büyük ister küçük dunam istenme mina. Ondan istisna edilen e, istisna edilen ne? İşte şirk ve küfür günahı. Hatta mâ te mu'minen mümin olarak da vüfar etmiş. Ey gayr-ü ta'ib. Ta ta ama tövbe etmeden yani büyük günah işlemiş. O işte şirk ve küfür günahı olmaksızın ama e, bu işlediği günahtan da tevbe etmeksizin ölmüşse. Fe innehu bu kişi fi meşi etillahi Allah Taala'nın dilemesine kalmıştır. Ey tahtet alibiradetini, Subhanahu ve A'dabı عليها, veya affi anha. Yani konunun neyle, onun iradesiyle ilişkili. Yani buna azap mı edilecek, bu günahdan ötürü veya affı edilecek. Yani bu tamamen Allah'ın iradesine kalmıştır. Diyor keman beyan ediyor şu sözüyle de bu bağlam açıklar İnşe azzebuhu Allah diler ise o kuluna azap eder ey bi adlihi adaleti gereği ve ala kadri istihkaati yani o kötülüğün cezasını hak ettiği ölçü kadarıyla ve adaleti gereği dilerse Allah ona azap eder ve inşa afa anhu dilerse dafdir yani bir fadli yani fazlı keremiyle cemalil affeder ve le وقع e, şefaatü fi yani belki bu konuda işte yani bir şefaatle söz konusu olabilir diyor ve lem ve lem azzibhu binnaar dilerse de ne amaç ona azap etmez. Ben aksine yudhilhul cennete cennete sokar. Ve yecealuhu ve yecealuhu fiha muhalleden ve onu cennete ebedi kılar. Evet şimdi liya bahsime geliyor. İsterseniz arkadaşlar diya bahsinde bitirip arkada mucizeler konusu geliyor. Oluya kadar devam edelim. Orada bitirelim. Ha. Evet. Aa sesin az geldi. Benim sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Rahat diyebiliyorsunuz. E, hocam, ses geliyor ama herhalde evet. benim sesimle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ya ben sesleri biraz az al alıyorum. Ya şöyle bilgisayarı biraz daha yaklaştırayım da kendime. Yani böyle daha iyi oluyor diyorlar. kulaksız. Kulaksız konuşmak. Yani kulaklık aleti kullanmadan Evet hocam. Tamamdır, öyle biraz uzak kalınca herhalde biraz daha az geliyor ses. Neyse, evet biraz hocam. Daha, biraz daha yaklaştım şeye. Tamamdır. Şu an iyi değil mi? İyi hocam. Tamam. Ve riyâ'u riyâ ve fî bunun manası nedir? Es-süm'atuh yani bir anlamda işte sum'a demek itibar, saygınlık işte duysunlar görsünler bu ne kadar çok iyi bir adammış falan şeklinde. Waqat tawassa fi itqa'i ahadihima ve iradetin kullu minnihima li ma'ali emnihima ila adam Yani diyor ki bu iki kelime de yani bir anlamda aynı sonucu açıklamak için manayı genişletmek için kullanılan şeylerdir. Sonuçta bu iki kelimeyle ifade edilmek istenen şey samimiyetsizlik. Yani kişinin yaptığı işteki samimiyetsizliğidir. Nedir samimiyetsizlik? Şudur yani bir kişinin yaptığı şeyde Allah rızasını gözetmemek Allah rızasından başka bir şey gözetmek samimiyetsizlik. Bu çerçeveyi Haysu şeyi itibarla en murai gösterişçi bir adam ne yapar? Yuzhiru amale yani amelini böyle ortaya çıkarıp gösterir. Yara'ahu <gülüyor> ennas insanlar görsün diye ve <gülüyor> ve zannetsinler diye. yani böyle kabul göstersinler. Fi makamil inasi yani çok samimi bir adammış gibi hareket ettiğini düşünsünler diye. Ee, bu şekilde davranıyor. Vel müsmi'û işte böyle itibara, saygınlığa önem veren. Yani önem veren derken yani düşüncesinin merkezinde itibar görmüyor. Saygınlık görmüyor. Başka bir şey değil. Ben buradan insanlara faydalı olayım. Allah'ın rızasını kazanayım değil de itibar. Yani onun hayat tersefesi itibar olan bir kimse. Yef'alül <gülüyor> fîle bir fiil yapar لِيَسْمَعَهُ الْخَلْقُ yani insanlar duysun diye yapar وَلَيْسَ فِي غَرَدِهِ yani onun amacı şu değildir ıddal hakkı hakkın Allah'ın rızasını kazanmak yani değil insanlar duysun diye yapar اِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِنَ amal. herhangi bir fiilde bu giyakarlık gösteriş işte yani sadece itibar odaklı bir fiil işleme durumu söz konusu olur ise اَيْ ف۪ي yani ta işin başından اَوْ اَثْنَا۪يۜ veya o iş gerçekleşirken قَوْلَ الْاِكْمَال۪ي tamamlanmadan önce فَاِنَّهُ yubtilu اَجْرَاهُ böyle bir şey ne yapar? hiyakalık, gösteriş yani odaklı hareket etme o amelin mükafatını, karşılığını ortadan kaldırır. Ey ecre deriken ameli. Yani bu amelin karşılığını. Bel yüthitü vizrehu. Aksine, yani böyle bir tavır ne yapar? Onun günahkarlığını ispat eder, ortaya koyar. Ki Hayzu zaleme nefsehu. Kişi bu itibariyle kendine zulmetmiş olur. Bir vat şey fi gayli Yani motomot şu. Yani bir şeyi konulduğu şeyin aksine bir şekilde değerlendirmek. Yani ne demek bu? Örnek vereyim. Işte, su içilirler. Su, su içilmek içindir. Yani bu öyle değil de tamam mı? Suyu dökmek için bunun gibi, yani bir şeyin, Allah her şeyin ölçüsünü koymuştur, o ölçüye göre hareket etmek gerekir. Kulun ölçüsü de nedir? Allah'ın rızasını gözetmektir esasında. Yani Allah'ın rızasıyla başka bir şey değiştirmek, değiştirerek, Allah'ın rızasını değil de başka insanlar işte görsünler diye böyle bir bu işin anlamını değiştirerek, kişine yapmış olur kendisine diyor cümle içinde aslında. Kayranullahu Teala Allahu Teala buyuruyor ki "Feman kana yalju liqa'a Rabbihi her kim ki Rabbi ile kavuşmayı umuyor ise yani yalnızca işinde Allah'ın rızasını gözetiyor ise gözeten bir kimse fel ya'mel amelen salih" Sâlih amel işlesin. Ve lâ yüşrik ibadeti Rabbî'i ahada Rabbine olan kulluğuna da herhangi bir kimseyi karıştırmasın. Yani şirk koşmasın. Ey yani buradan ne yorum çıkaracak? Bakın. La şirken cebiyyen ve lâ hafî. Yani ne apaçık bir şirk ne de gizli bir şirk. Yani kulluğuna aşikar veya gizli hiçbir şirki bulaştırmaz. Ve fihi bak burada şöyle bir durum var. iman, şu imad ile ila ennehu iza kasada ri'e ve sum'ata. Yani kişi eğer bir damel işlerken riya niyeti var ise, itibar odaklı bir anlayış söz konusu ise e ve kasd-ı taat ibadete yani bir tarafta böyle var bir tarafta da iyilik yapıyor kulluk yapıyor cemiyan bunlar birleştirmiş hem riyakarlığı iyi bir Yusufu bu da mutlaka bu da mutlaka anlamı şerik olarak telalleşir. bi galebeti ala al yani birinin diğerine galibe çalması gibi yani. böyle ki burada galibe çalan ne olur riyakarlık cin merkezli olurmuş vevüttesviyeti beynnehu veya işte aralarında işte enge var beynnehu böyle bir durum riyakarlık gösteriş itibara odaklı hareket etme itibar kazanlığı odaklı diyelim feynnehu yubotilu ezrahu o amelin karşılığını ortadan kaldırır ve yufbitu vizrahu düşünün ne diyelim günahını adet eder, ortaya koyar. Li umumi hadisi şu hadisin umumuna girer buradaki bahsettiği şey. Nedir o hadis? Men kane eşrake ahaden fi amelin, e bir kimse amelinle bilisin ortak koşu ise amilehu lillah yani Allah için yaptığı bir ameline bir kişi ortak koşu ise feyetlub sevabehu mimma şibah. O kişi kim ortak koşu ise İsin ondan istesin dedi. Allah'tan değil de yani Allah için yaptığı bir amele, bir adam işte birilerin bunun beğensinler, bana itibar göstersinler diye yapıyorsa, bu yaptığı amelin karşılığını gitsin Allah'tan başkası. Yani kime yapıyorsa ondan beklesin diyor. Ondan istesin. Fe innallaha agna ash-shurakai yani Çünkü Allah her türlü ortaktan, her türlü ortaklıktan münezzeh. Yani Allah bu konuda kabul etmez. Tevhide aykırı düşürür. Demek istiyorum. Bu kere hadis yine şu hadis. La <gülüyor> Allahu amelen. Allah şu ameli kabul etmez. Fihi mektar zerretin minel yani zerre miktarı bir amelde zerre miktarı diye var ise Allahu Teala amel kabul etmez. Bu hadislere dayanarak bunu söylüyoruz diyor. ve söylenmiştir bu sözler. Ve kezen ucbu. Yine eğer bir amelde şey var ise ne diyelim? Gurur, kibir gururla kibirle yapılıyor ise. Ey ve keza hükmü yani burada Gururun hükmü nedir fi ennehu yuqdiru az-zaraf al ameli. amelin karşılığını ortadan kaldıran bir şey. ennedi ve gafin ucubu eğer gurur kibirle yapılan bir şeyse. ve fi iktisar hükm-i imam al-riya'i ve'l-ujbi duna sa'ir al-asami şimdi diyor ki buradan diyorsanız diyor imam sadece neyi söylüyor? Riyakarlık ve gurur ve kifirle yapılan şeyler. Diğer günahkarlıkları söylemiyor. Burada işar, burada bir ne diyelim bir hissettirme vardır, bir işaret vardır. Bi enne bâkiye seyyiatların düşünmek kötülükler. Ne tübdülü l yani kötülükleri ne yapmaz ortalığı pardon, iyilikleri ortadan kaldırmaz belkeme kema kâle ta'ala Allah-u Teala'nın dediği gibi innel hasenâti yüvehibine's seyyiat iyilikler ne yapar? Kötülükleri giderir. ve bu da hadisi kudüsüde geçtiği üzere sadaf rahmeti gazabiy rahmetim, merhametim, öfkemi geçmiştir. Yani rahmetimle hareket edeceğim anlamında. <gülüyor> şöyle diyelim, şari, işte şöyle <gülüyor> yani ya ve kudxalafahu şarip, şöyle diyor şarih. Şarih şarip, bahsediyor. şarip, şarip, şarip, şarip, şarip, bu şarih. Yani şarip, şarip, şarip, şarip, şarip, şarip, Kötü ahlakın bazı şeyleri vardır. Yubdilû al âmânil hasenetim. Güzel amellerin ecrini ortadan kaldıran. Vestedenle dükavdî aleyhissalâtu vesselâbu. Hazreti Peygamber de şu sözünü buna delil getiriyormuş. Khemsut. Nedir bu divayet? Şu. Işte beş şey vardır ki. Yuftınnes <gülüyor> faîme. Oruçlunun orucunu bozar. Nedir bunlar? Bu beş şey. El gıybetu, gıybet dedikodu. Vel kizbu, yalancılık. Vel nemimetu, istirahatmak, bir insanı karalamak. Vel yemin ülke zibetu, yere yemin. Vel nazaru bi şehvetin, şehvetli bakış. Bunlar da nedir? İyilikleri i̇şte ortadan kaldıran eee mükafatını eriş bu noktadan kaldıran şeylerdir. Eee wa lam ya'rif taliba telifa'l hadisi yani e, şimdi burada bu hadisin yorumunda tam bilmeden bunu ortaya koymuş gibi bir anlamı söylüyor burada. Yani murade bih yani şimdi bunlardan kasıt ennahu yuftiru kemalessu yani bunlar e, tamamen orucun karşılığını ortadan kaldırmaz. Neyi kaldırır? Burada bahsedilen, bu hadis-i ibadetindeler bahsedilen şeyler diyor. Yani o ibadetin tam tekmil, mükemmel oluşunu ortadan kaldırır. Yani işte yani %100 değil de, yani bütün şartlarla yaptığımız zaman %100 mükemmel bir şey değil de işte. %80, %70. Yani değerini düşüren, yani öyle diyebiliriz bir amelin değerini düşüren şeyler var. Ve yani güzelliğini ortadan kaldıran şeyler. Ne asla yani o ibadetin, o kudrun, o iyiliğin aslını ortadan kaldıran şeyler değil, değerini düşüren şeyler. Ve bir şehvet, zira yani böyle şehvetli bir bakış, kavir ve o la yubdil al-amelana la ve böyle bir şey ne ehli sünnete göre ne de muteziliye göre bir ameli ortadan kaldırmaz. Venma istidlalu bi kavli alayhissalatu ves yani aziz bey zaman burada çağrıyım istidlal getirmesi su'ul hulqu hulqu yufsidul amel kanna yufi bihu halu al yani sirkenin balı bozduğu gibi ahlak tamini bozar bununla istidlan etmesi ve matfun yani bu kabul edilmez diyor aslında yani bu şarih getirdiği yorum kabul edilmez diyenler <gülüyor> hadis mu'avveldir çünkü bu hadis yoruma tabidir diyenler suu'u hulqi yani kişinin kötü ahlak, min ve yani böyle riyakalıktan itibar kazanma odaklı e, ortaya çıkan kötü ahlak, edilleti. Yani bunlar amelin sebabını tamamen bozup ortadan kaldırmaktır. Yani delilleri de. Ee, zaten ortaya konmuş vaziyette kemâhuva muktedâ medel ehl sünneti vel cemaati el sünnet vel cemaati hmm. görüşünün gereği de olduğu gibi bu diğer kendisi, şifreler, bunlar açıktır ama bunun dışındakileri bu bağlamda değerlendirmek doğru olmaz diye ifade ediyor.